Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugünlerde Konya'da gerçekten hareketli günler yaşanıyor. 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda 2021'in ilk uluslararası katılımlı Anadolu Kartalı tatbikatı yapılıyor. Bu tatbikata Türk Hava Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde Katar Hava Kuvvetleri, Pakistan Hava Kuvvetleri katılacak. Muhtemel Azerbaycan ve Umman Hava Kuvvetleri'nin katılması da gündemde. Çok uluslu bu tatbikatta bir uçak modeli öne çıkıyor. Bu videomuzda hem o uçak modeline beraber bakacağız. Bir de Anadolu Kartalı tatbikatında amaç ne? Nasıl eğitim yapılıyor? Bu gibi detayları sizlere anlatmaya çalışacağım. Tatbikatlar askerlikte ister kara kuvvetleri, deniz, hava veya jandarma sahil güvenlik olsun çok büyük önem taşıyor. Çünkü alınan eğitimin savaşa en yakın şekilde yansıtılması tatbikatlarda gerçekleştiriliyor. Tabi bazı ülkelerin bir bakıyorsunuz silahlı kuvvetlerinin etrafında çok fazla düşmanı yok. Bu tür Tatbikatlara, uluslararası anlamda tatbikatlara katılarak hem müttefik olan ülkelerle işbirliğinin artırılması arttırılması hem de daha tecrübeli olan kuvvetlerle birlikte eğitim kalitesinin de yukarı çıkartılması hedefleniyor. İşte bu dünyada Hava Kuvvetleri adına yapılan önemli tatbikat merkezleri var. Bunlardan biri de Türk Hava Kuvvetleri'nin 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda bulunan Anadolu Kartalı Tatbikat Merkezi. Anadolu Kartalı adında da hatırlayacaksınız bir havacılık filmi yapılmıştı 2011'de. Bu merkezin amacı Türk Hava Kuvvetleri'nin tecrübesinden yola çıkarak yeni nesil taktiklerin işte dost veya buradan eğitim almak isteyen ülkelerin hava kuvvetlerine öğretilmesi, beraber operasyon yapılması ve burada yeniliklere açık yeni nesil taktiklerin geliştirilmesi. Konya bir dönem gerçekten çok e, popüler merkezlerin başında geliyordu. İşte İsrail Hava Kuvvetleri uzun yıllar geldi. Amerikan Hava Kuvvetleri, Fransa, İtalya bugün artık e, ilişkilerimizin biraz daha zayıf olduğu. Birleşik Arap Emirlikleri mesela, Suudi Arabistan gibi gibi çok sayıda ülke uzun yıllar burada tatbikatlara katıldı. Tabi tatbikatlar bir yandan da ülkelerin uluslararası ilişkilerinin aslında bir yansıması. Şimdi işte o saydığımız Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa veya Amerikan Hava Kuvvetleri bugün yavaş yavaş bu tatbikatları Yunanistan'da yapıyorlar. Yunanistan'da Girit'te yapıyorlar. Onlar da artık böyle Türkiye'ye rakip çıkmış durumda. Son zamanlarda özellikle bu 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından yurt dışından katılım bıçak gibi kesilmişti. Tabi o dönemler Türk Hava Kuvvetleri'nin yeniden organize olduğu yıllardı. Artık bu organizasyon tamamlanmış şekilde ve Türk Hava Kuvvetleri tekrar... Yeniden Anadolu Kartal'ında bu tecrübelerini aktararak burayı çok önemli bir eğitim merkezi haline getirmeye başlamış durumda. Dediğim gibi bu yılın ilk tatbikatına Katar Hava Kuvvetleri geldi. Katar Hava Kuvvetleri enteresan bir uçak getirdi. Bu uçak Fransa'dan aldıkları Rafale savaş uçakları. Geçmiş yıllarda Katar enteresan ve ilginç bir adım attı. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'la epey Katar'ın arası kötüydü. Tabii ki Suudi Arabistan'ın yanında Birleşik Arap Emirlikleri de vardı. Katar bunu aşmak üzere Avrupa'ya Eurofighter, Amerika'ya F-15'e, Fransa'ya da Raffle siparişi verdi. Ve bunlardan ilk teslim edilen uçaklardan biri de Raffle uçaklar oldu. Raffle biliyorsunuz bugün gündemde Yunanistan'ın aldığı 18 uçakla gündemde. 18 diyoruz ama bunun 12'si ikinci el. Fransa'da hava kuvvetlerinde kullanılmış. Oradan gelecek. Kalan 6'sı da sıfır olarak imal edilecek. Rafal bugün Fransız savaş teknolojisinin ki tasarımcısı Dassault şirketidir. Onun en yüksek seviyede özelliklerini sunan çift motorlu çok rollü bir savaş uçağı. Uzun yıllar herhangi bir ihraç başarısına imza da arkasından uçağın satışları bir anda tabiri caizse patlamış durumda. İşte Rafal Mısır'a ilk olarak ihraç edildi. Arkasından Katar geldi. Hindistan'la anlaşma yapıldı. Bunu Yunanistan'a izledi. En son Hırvatistan'a ikinci el satışı gerçekleştirdi. Ve geçen haftada en son uçağın müşterisi Endonezya Hava Kuvvetleri oldu. Gerçekten Fransızlar durdu durdu ama elindeki hem ikinci el hem de sıfır uçaklara hızlı bir şekilde pazar bulmaya başladılar. Şu an tabi Fransa Dassault imalatçısı de, de, demiştim size. Uçakları bu kadar çok satışı nasıl teslim edeceğini de bir yandan düşünüyor. Bu nedenden dolayı da Fransız Hava Kuvvetleri'nin daha eski nesil olan Rafale uçakları ikinci el olarak işte Yunanistan'a, Hırvatistan'a öneriliyor. Mısır'da geçtiğimiz yıllarda e, bu tür ikinci el uçaklar almıştı. Daha sonra işte bunların modernizasyonları, Fransız Hava Kuvvetleri ve donanması için üretilen sıfır uçaklar derken DASO uzun yıllar Raffle'ı üretecek gibi duruyor. Raffle çift motorlu bir savaş uçağı. Baktığınız zaman tasarına bunun hemen arkasında bir kanat sistemi var. Bu kanat sistemi uçağın düşük hızlarda havada tutunmasının yanı sıra akrobatik özelliklerini arttıran bir uçak. Uçağın hem çift kişilik hem de tek kişilik modelleri bulunuyor. Bu uçak aynı zamanda uçak gemilerinde de iniş kalkış kabiliyetine sahip. Fırlatma olarak adlandırılan bu katapult sistemiyle havalanıyor. Daha sonra taşıdığı kanca sistemiyle inişini gerçekleştirebilen bir uçak. Dediğim gibi hem hava hem de deniz versiyonları var. Rafallar gelişmiş aviyonik sistemlere sahip 4+ nesil savaş uçağı. Delta kanat yapısı gerçekten uçağın çok iyi havada tutunmasını sağlarken kanat altı ve gövde altında çok sayıda noktada işte gelişmiş hava hava füzeleri, hava-yer füzeleri çeşitli akıllı mühimmatlar taşıyor. Aynı zamanda taşıdığı ek, -ek yakıt tanklarıyla uçak uzun süre havada kalabiliyor. Rafale'la birlikte Fransızlar kendi seyir füzelerini veya işte Meteor gibi çok uzun menzilli hava hava füzelerini de satmış oluyor. Şimdi bu uçaklar Katar Hava Kuvvetleri olarak Anadolu Kartalına gelecekler ve aslında Türk Hava Kuvvetleri ile birlikte bir işbirliğinde Türk pilotlarımız bu uçağın özelliklerini öğrenmeye başlayacaklar. Yarın öbür gün bu uçakları Yunanistan teslim aldığında Ege'de gerçekleştirilecek dogfight'ta işte uçağın artıları, eksileri Türk pilotlar tarafından da çok çok iyi öğrenilmiş olacak. Bu açıdan da tatbikat büyük bir önem taşıyor. Tabii ki Katar Hava Kuvvetleri geldiği zaman bu özellikler havada dogfight yaparken bizim F-16 pilotları tarafından yakından öğrenilecek ama birlikte operasyon yapma, eğitim alma konusunda da Türk Hava Kuvvetleri Katar Hava Kuvvetleri'ne eğitecek. Katılımcılar arasında bir başka önemli kuvvet ise gerçekten pilotlarının kabiliyetleri çok yüksek, bölgenin çok iyi eğitimli hava kuvvetlerine sahip olan Pakistan. Gerçekten Pakistan bizim dost ve kardeş ülkelerimizden biri. Pakistan'da Çin'le ortak geliştirdiği JF-17 savaş uçağını Konya'ya getiriyor. Bu uçağın ilk lansmanı 2011 yılında Çili'de Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıldönümünde yapmıştı. Tek motorlu uçak gerçekten performansıyla dikkat çeken bir gösteriye imza atmıştı. Ve bu gösteride de Pakistan ilk defa uçağını yurt dışında Türkiye'de sergilemişti. Daha sonra da uçak... Farnborough Havacılık Fuarında, Paris Havacılık Fuarlarında ve Dubai'deki Havacılık Fuarlarında da gösteriler gerçekleştirmişti. Pakistan bu uçağı bir ihraç başarısına da imza attı. Myanmar'dan sonra Nijerya'ya da bu uçakları satma başarısı gösterdi. E, düşük maliyetli, tek motorlu, çok e, zor şartlarda bile İktidai şartlarda bile operasyonunu yapabilen bir tasarıma sahip JF-17 ve Pakistan F-16'larıyla birlikte JF-17'leri birbirlerini tamamlayarak operasyonlarına gerçekleştiriyor. Henüz daha işte Azerbaycan ve ummanın katılıp katılmayacağı konusunda tam bir kesin bilgi yok ama önümüzdeki günlerde umarız bu tatbikatın bir basın günü olur ve biz de orada yer alırız ve sizlere detaylı bilgileri burayla ilgili gelişmeleri sizlere aktarırız. Bugünkü videomuzda Anadolu Kartalı tatbikatına birlikte baktık. Çok önemli bir tatbikat ve ayrıca Türkiye'nin askeri anlamda eğitim ihraç etmesini de sağlayan çok önemli bir altyapıya sahip. Bu altyapıda da önemli bir teknik desteği Havelsan sağlıyor. Havelsan'ın geliştirdiği EHTES olarak adlandırılan elektronik harp eğitim merkezinde yere kurulan özel sistemler çok farklı radar sistemlerin, hava savunma sistemlerinin sinyallerini e, simüle etme özelliğine sahip. Yani yarın öbür gün işte herhangi bir Rus yapısı herhangi bir batı yapısı havası savunma sistemi varsa orada bu uçakları bu simülasyonlarla bu uçakları havada elektronik olarak veya bir anlamda san olarak kitleniyorlar. Bunların etkileri nedir? Bu bir tür tehditler altında pilotlar nasıl taarruz yapmalı gibi çok önemli eğitimler yapılıyor. Ve tabi ki burada da Havelsan şirketi ki Türkiye'deki savunma alanında yazılım konusunda simülatör konusunda çok yetkili bir şirket ve geliştirdiği ürünleri de ihraç etmiş bir şirket bu konuda başarıya sahip bir şirket önemli bir üründe de Türk Hava Kuvvetleri üzerinden tüm dünyaya sunmakta. Lütfen sorularınızı bana yorum olarak yazın. İşbirlikleri için info.tolgaözbek.com adresini kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz Telegram grubumuz var. Telegram grubunda da Anlık günlük gelişmeleri size anlayan an paylaşmaya çalışıyorum. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.